Değerli izleyenlerimiz Türkiye'nin etraflız Haber Spülteni'nde karşınızdayız. Ben de Rizim Ömer Tarik Timmaz'a tarikhaber.com Haber başlıyor. Yaklaşık 00.53'e kadar bu ekranlarda gününe çıkan gelişmeler için paylaşacağız. Bence Mal Haber 1'lerimiz başlıyor. Sosyal medya kanallarımızda şöyle bir hatırlaca olursak: İletiyor tarikhaber, TikTok tarikhaber, Facebook tarikhaber, linkelim tarikhaber, yay tarikhaber, Tumblr tarikhaber. Instagram'da Tarık Haber TV Yılmaz, Reddit grant taypem 108, 10, YouTube Tarık Haber ve VK Mert Tarık Yılmaz hesaplarıyla yayında izleyiciler. Diğer sosyal medya kanallarımızı şöyle bir hatırlatacak olursak. Big olayda yayındayız. Big olay kanalımız Tarık Haber TV'den bir ulaşabilirsiniz. Bu canlı yayınla yayınla YouTube canlı yayın kanalımız Tarık Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. Liker yayınla Liker kanalımız Tarık Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. TV kanalımız var değerli izleyenler, TV kanalımız Tarık Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. bir daha sessiz olanlarla yayınlayacağız değerli izleyenler olayda yayındayız. Nonolive olay kanalımız tarkı aper TVden bizlere ulaşabilirsiniz ve gibi 0050'ye kadar bu ekranlardayız ve ilk e, haberimize Geçiyoruz. Değerli izleyenler. Erdoğan'ın 10 soru sormuştu. İşte Kılıçdaroğlu'nun verdiği yanıtlar. Değerli izleyenler. Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 10 soru sormuştu. Yanıtlar geldi. Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Van'da yaptığı konuşma ile sözlerini hatırlatıp Kılıçdaroğlu'na 10 soru yöneltmiş Erdoğan. Kesin, katil, net cevap bekliyorum demişti. Kılıçdaroğlu da Erdoğan'ın sorularına yanıt geldi. Kılıçdaroğlu da Erdoğan'a 10 soru yöneltti. Haber. Haber. Güncel. Son dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 10 soru sormuştu. Yanıtlar geldi. Son dakika. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 10 soru sormuştu. Yanıtlar geldi. Son dakika. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Van'da yaptığı konuşmayla ilgili sözlerini hatırlatın. Kılıçdaroğlu'na 10 soru yöneltmişti. Erdoğan, kesin, katil. Net cevap bekliyorum demişti. Kılıçlaroğlu'ndan Erdoğan'ın sorularına yanıt geldi. Kılıçlaroğlu da Erdoğan'a 10 soru yöneltti. Son dakika, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında buradan ben Kılıçlaroğlu'na ve milletime sesleniyorum. Birkaç soru sormak istiyorum. Kesin katil, net cevap vermesini bekliyorum. Bu delikanlıyı yaparsa kendisini siyaseten ve tıpken mazur görmekten vazgeçip muhatap almaya başlayabiliriz demişti. Kemal Kılıçlaroğlu, cidderden Erdoğan'ın sorduğu sorulara yanıt verdi. Öte yandan Kılıçlaroğlu saat 23:00'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorularının olduğunu ve kendisinin de yanıt beklediğini ifade etmişti. Kılıçlaroğlu'nun sorulara verdiği cevaplar. Birinci PKK'dan yüklü bölücü terör örgütünün bütün unsurlarını, Dertikoya, FETÖ'den de yaşatıyor terör örgütlerinin siyasi uzantılarını, medya destekçileri, yurt dışındaki bağlantılarını lanetliyor mu? mu, Cevap Hepsine lanet olsun. Onlarla gizli ilişkiler kuranlara, selefi örgütlere, petrol kaçakçılığına girişenlere, oy televizyonlarda onların mesajlarını okutanlara da lanet olsun. İkinci Türkiye'nin Türkiye'ye karşı yürüttüğü sınır ötesi harekatları destekliyor mu, mu? Cevap Türkiye Cumhuriyet Devleti sınır ötesi operasyon yapar, yapmalıdır. Doğru olanı destekleriz, yanlış olanı ise desteklemeyiz. Siyasi sahipler uğruna askerimizi operasyona gönderenlere ve operasyon gibi gösterip ülkemizi yabancı asker postalarını sokanlara olumlu bakmadık, bakmayacağız. Üçüncü İsveç ve Finlandiya'ya karşı kendi devletinin izlediği politikanın yanında mı, değil mi? Cevap, NATO Türkiye'ye gereklidir. NATO'dan çıkmayacağız. Finlandiya ve İsveç'ten talep edilenler de doğrudur. Ancak biz biliriz ki, diplomasi kapalı kapılar ardında yapılır. Sonuçlar masada alınır. Ciddi devletler böyle yapar. Senin bu yaptığın ise ancak kabile devletlerinde olur. 3-5 oy almak için ülkenin itibarını yok sayarak, ucuz bir hiç reklam malzemesine, dış ilişkileri kurban ediyorsun. 4. Akdeniz ve Ege'de, sınır hattında kalıcı ekonomik bölgeler oluşturma çabalarında Türkiye'nin yanında mı, Değil mi? Cevap, duruşumuz çok nettir. Akdeniz ve Ege'de baskıyı artırmamız şarttır. Gemi çıkardım geri çektim. Biden beni keşke arasa diyerek olmaz bu işler. Yüreğin varsa, inşal edilen, silahlanan adalar konusunda adım at. Destekleyeceğiz. Beşinci dünyanın salgın ve savaş sebebiyle yaşadığı krizin ekonomik boyutunun ülkemize etkilerine karşın sürdürdüğümüz mücadeleye ilkesel düzeyde destek veriyoruz. Cevap, bu uydurmalara kimse inanmıyor. Batıda enflasyon ortalama %7, savaş halindeki Rusya'da %17-8, Ukrayna'da %16-4 iken, bizim ülkemizde senden dolayı bu oran %157'dir. Yalanların da bir yere kadar, halkımızın zekasına hakaret etmeyi bırak. 6. Mahkeme kararları ve kurum açıklamalarıyla yalan olduğu tescillenmiş iddiaları bir kenara bırakın, siyaseti ülkenin ve milletin çıkarları üzerinden yürütmeye var mı? Cevap Para van Vakıflar, Beşli para Paramiliter Yapılar milletimizin çıkarı değildir. Onlar olsa olsa senin ailenin ve kurduğun rejiminin çıkarınıdır. Aparaklarının hepsinin canına okuyacağız. Yedinci siyasi stratejilerini yabancı ülke temsilcilerine hazırlatmak ve onaylatmak yerine, kendi partisinin mensuplarıyla ve ülke kamuoyu belirlemeye yönelecek mi? Cevap, Doğruları söylemiyorsun. Ya ispat et ya da özür dile. Sekizinci bin yıldır kanlarımızla sulayarak ebedi vatanımız haline getirdiğimiz bu toprakların tüm değerleri, sembolleri, birikimleri ve kazanımlarıyla asil bir devletin evladı gibi hareket etmeyi kabul ediyorum. Cevap, popülist söylemleri geçelim. Sen paravancısın Asil evlat falan. Sana bu laflar büyük gelir. Büyük lokmayı ama bu büyük lafları bırak Erdoğan. Senin ağzına yakışmıyor bunlar. Dokuzuncu partisi içinde her türden terör destekçisini, tacizciyi, tecavüzcüyü, hırsızı tasfiye etmeyi düşünüyor muydu? Cevap, her türlü karanlık çevrelerle anılan senin için... Böyle yönetmenim ama haberdeyiz. Bizde suç sümen altı edilmez, suçluk kullanmaz. Onuncu yüreği yetip 2023'te Cumhurbaşkanı adayı olacak mı olmayacak mı? Cevap, var mısın yarın erken seçimi ilan etmeye, aynı gün içinde adayımızı açıklayalım. Var mı sende o yürek Erdoğan? İşte Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a soruları. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Geçmiş olsun deyip kayboldu. <gülüyor> İmamoğlu'ndan çok konuşulacak sözler. Ağlatacağız. Erdoğan'ın sözleri sonrası bomba yolu, erken seçim kapıya dayandı. Ana Haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık 0 Dünyanın izlediği davada kararlar açıklandı. Milyonlarca dolar ödeyecek değerli izleyenler. Son dakika haberine göre Johnny Depp, Amber Heard davasına jüri kararını verdi. Davayı kazanan açıklandı. Son dakika haberine göre tüm dünyanın büyük merakla takip ettiği Amerika oyuncu Johnny Depp'in ile eski eşi Amber Heard arasındaki davada jüri kararını açıkladı. Johnny Depp, Amber Heard'e karşı açtığı tazminat davasını kazandı. Mahkemede ödeyecek tazminat da açıklandı. Son dakika, Johnny Depp, Amber Heard davasında jüri kararını verdi. Davayı kazanan açıklandı. Son dakika, tüm dünyanın büyük merakla takip ettiği Amerikalı oyuncu Johnny Depp ile eski eşi Amber Heard arasındaki davada jüri kararını açıklandı. Johnny Depp, Amber Heard'e karşı açtığı tazminat davasını kazandı. Mahkemede ödenecek tazminat da açıklandı. Son dakika haberine göre, Amerika Birleşik Devletleri'nde ikisi de Hollywood film yıldızı olan aktör Johnny Depp ve eski eşi Amber Heard'ın birbirinden çarpıcı iddialarla gündem gelen karalama davasında jüri <gülüyor> kararını verdi. Virginia Fairfax ilçe mahkemesinde görülen davada, 7 kişilik jüri heyet altı hafta boyunca Depp Heard çiftinin biten evliliği sırasında yaşadıklarını dinledi. 15 milyon dolar tazminat Johnny Depp, eski eşi Amber Heard'e karşı açtığı tazminat davasını kazandı. Dep ve Herdün davasına bakan jüri, kadın oyuncunun 2018'de Washington Post gazetesinde eski eşi Dep'i aile için istismarı temsil eden halka açık bir figür olarak nitelendirdiği yazısıyla karaladığına hükmetti. Karara göre, Amber Heardin 2016'da ayrıldığı Dep'e 15 milyon dolar tazminat ödemesine hükmedildi. Dep'in hayranları Heard'i yuhaladı. Mahkeme boyunca ezici bir çoğunlukla Dep'i destekleyen hayranları, karar duruşmasının yapıldığı salonda yer bulabilmek için geceden sıraya girdi ve karar sonrası sokakta Depp'i alkışlarken Herdün yuhaladı. Defalarca cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etmişti. Karahip korsanları filmindeki rolüyle dünya çapında üne kavuşan Depp, gazetedeki yazı nedeniyle eski eşine 50 milyon dolarlık dava açmış, buna karşılık Herdün avukatları da Depp'e 100 milyon dolarlık karşı davayla cevap vermişti. Amerika Birleşik Devletleri medyasının yakından takip ettiği mahkeme sürecinde Herdün, DEP'in kendisine defalarca cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etmişti. Buna karşılık DEP, Herd'i asla vurmadığını, taciz iddialarının uydurma olduğunu ve aslında Herdün kendisine defalarca fiziksel saldırıda bulunduğunu savunmuştu. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık 00.53'e kadar değerli. Yani. Metrelerce yüksekten düştüğü katyam gibi kazada korku, korkulan olmalı değerli izleyenler. Katliam gibi kazada metrelerce yükseklikten düştüğü hepsi öldü. Şunak'ın Uludere ilçesinde katliam gibi bir trafik kazası meydana geldi. Dijital elektrik, dağıtmaş, personenin bulunduğu bir kamyonet şampole devrildi. Kazada araçta bulunan 5 kişi hayatını kaybetti. Katliam gibi kaza metrelerce yükseklikten düştü hepsi öldü. Şırnakın Unudere ilçesinde katliam gibi bir trafik kazası meydana geldi. Dilli elektrik dağıtım aş, dedaş, personelinin bulunduğu bir kamyonet şarampole devrildi. Kazada, araçta bulunan 5 kişi hayatını kaybetti. Şırnakın Unudere ilçesinde kamyonetin şarampole devrildiği kazada 5 kişi yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, Azat Dikmen, 26 İdaresindeki Dilli elektrik dağıtım aş, dedaş, Personelinin bulunduğu kamyonet, Yemişli Köyü yolunda yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyonet, çarampole devrildi. Kazada, sürücü dikmenin yanı sıra kamyonetteki Muhammed Mehdi Atürk, 21, Nurettin Yıldız, 54, Özcan Benek, 24 ve Fikret Apaydın, 29, ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevkildi. Hepsi öldü. Çırnak bir Uludere devlet hastanelerine kaldırılan 5 yaralı da yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ana haber Anaver devam ediyor yaklaşık 00.53'e kadar değerli izleyenler. Bir dönem resmen kapanıyor. Açıklandı. 1 Haziran'dan itibaren. Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Koronavirüs salgının başından beri yayınlanan Covid-19 tablosunun 1 Haziran'dan itibaren haftalık olarak yayınlanacağını duyurdu. Son dakika Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı. Bir dönem resmen kapanıyor. Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda koronavirüs salgınının başından beri yayınlanan COVID-19 tablosunun 1 Haziran tarihinden itibaren haftalık olarak yayınlanacağını duyurdu. Son dakika haberi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs tablosuna ilişkin sosyal medya hesabı tıkterden dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Haftalık olarak yayınlanacak. Bakan Koca günlük olarak yayınlanan koronavirüs tablosunun 1 Haziran'dan itibaren haftalık olarak yayınlanacağını bildirdi. Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı. Bugüne dek günlük olarak yayınlanan COVID-19 tablosu, 1 Haziran'dan itibaren haftalık olarak, yine COVID-19-sabrik.tv adresi üzerinden yayınlanacak. 812 gündür aralıksız veri yayınladık. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaşımının altına, 8'i 112 gündür aralıksız veri yayınladık. Bir kuru teşekkürünüzü alırız Sayın Bakanım. Hayırlı olsun diye yazan Özkan Soytürk isimli bakanlık görevlisi vatandaşa Bakan Koca'dan yanıt geldi. Bakan Koca paylaşımında şunları kaydetti. Pandemi boyunca COVID-19 verilerinin herkese ulaşması için çeşitli mecralarda bizlere destek veren, uyarı görevini paylaşan bütün arkadaşlarımıza, habercilere teşekkür ederim. Teşekkür anımsatma inceliği içeren mesaja, minnasız. Sizlerin de desteğiyle Covid haberleri çok azaldı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Geçmiş olsun deyip kayboldu. Kılıçdaroğlu'ndan 10 soruya yanıt. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık 0.053'e kadar değerli izleyiciler. Barış Akarsu hakkındaki sözleriyle tepki çekti, sosyal medyada gündem oldu, aldı, kararı duyurdu değerli izleyenler. Sözleriyle tepki çekmişti. 2007 yılında geçirdiği trafik kazası sonrası hayatına kaybeden şarkıcı Barış Akarsu'nun hayatı film oluyor. Filmde rol alacak olan Aslı Bekir olduğu ise yeni projesiyle ilgili konuşurken büyük bir gafa imza Filmde Akarsu'nun kız arkadaşı Ronu'nu canlandıracak olan Bekiroğlu Barış Bey'in tra e trajik bir ölümü olduğunu söylemek istersiniz sorusuna verdiği canatta eleştirinin odak noktasına oturdu. Yani tepkilerin ardından ise Bekir rol alacağı film projesinden ayrıldığını duyurdu. Aslı Bekiroğlu Barış Akarsu'yu anlatan film projesinden ayrıldı. Sözleriyle tepki çekmişti. 2007 yılında geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybeden şarkıcı Barış Akarsu'nun hayatı film oluyor. Filmde rol alacak olan Aslı Bekiroğlu ise yeni projesiyle ilgili konuşurken büyük bir gafa imza attı. Filmde Akarsu'nun kız arkadaşı rolünü canlandıracak olan Bekiroğlu, Barış Bey'in trajik bir ölümü olduğunu ne söylemek istersiniz, sorusuna verdiği yanıtla eleştirilerin odak noktasına oturdu. Gelen tepkilerin ardından ise Bekiroğlu, Rol alacağı film projesinden ayrıldığını duyurdu. Sosyal medya uygulaması VİNE'de çektiği videolarla ile dizi film oyuncusu olan Aslı Bekiroğlu, Elle dergisinin ödül törenine katıldı. Genç oyuncu Aslı Bekiroğlu, kadrosunda yer alacağı Barış Akarsu'nun hayatının konu alınacağı film hakkında konuştu. Törende ayaküstü basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bekiroğlu, filmde Akarsu'nun kız arkadaşını Merve'yi oynayacağını söyledi. Ölüm sorusuna gülerek cevap verdi. Magazin muhabirleri, Barış Bey'in trajik bir ölümü olduğunu ne söylemek istersiniz, diye sordu. Aslı Bekiroğlu bu soruya alaycı bir şekilde gülüp, ne diyeyim hayatın başı sağ olsun ne denildi karşılığını verdi. Tepkiler üzerine rol alacağı filmden ayrıldı. Aslı Bekiroğlu, gelen tepkilerin ardından ise Instagram hesabından açıklama yaptı. Ünlü oyuncu rol alacağı filmden ayrıldığını duyurdu. Bekiroğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı. Önceki akşam katıldığım stil ödülleri davetinde, kıyafet ve stil üzerine konuşurken yakında çekimleri başlayacak olan Barış Akarsu'nun hayatını anlatan sinema filmi hakkında peş peşe sorular geldi. Proje hakkında konuşma iznim olmadığı için spoiler verme korkusuyla o an filmle ilgili soruları gülümseyerek geçiştirmeye çalışırken ortaya çıkan Acemi Çabam, sanatçının ve kız arkadaşının sevenleri tarafında yanlış anlaşıldı ve üzüntüyle karşılandı. İsteyeceğim en son şey böyle algılanmaktı. Çocukluğundan beri hikayesine ve anısına büyük saygı duydum. Bu nedenle filminde yer almayı çok istediğim sanatçının yakınları ve sevenlerinden tüm samimiyetimle özür diliyorum. Filmin zarar görmemesi ve sanatçının sevenlerinin daha fazla üzülmemesi için projeden çekiliyorum. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Johnny Depp, Amber Heard, Dava... Ana haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık 00.53'e kadar değerli izleyenler. 3600 ek göstergede çalışmaları tamamlandı, bakan Bilgin duyurdu, kimleri kapsayacak Bakın detayları hap etmesinde. Finans, Finans, ekonomi. Son dakika, herkesin beklediği haber geldi. 3600 ek gösterge kimleri kapsayacak? Detaylar belli oldu. Son dakika, herkesin beklediği <gülüyor> haber geldi. 3600 ek gösterge kimleri kapsayacak? Detaylar belli oldu. Son dakika milyonları ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesinde çalışmalar tamamlandı. Memur ve memur emeklisinin gelirini artıracak düzenlemenin kimleri kapsayacağı da belli oldu. Çalışma Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu. İşte 3600 ek gösterge için son dakika haberinin detayları. Milyonlarca kişi beklediği 3600 ek göstergede son dakika gelişmesi yaşandı. Azine ve Maliye Bakanlığı kamu çalışanlarının refahını arttırmak için gerekli bütçe çalışmasını bitirdi. Çalışmalar neticesinde 3600 ek göstergenin kimleri kapsayacağı da belli oldu. 3600 ek gösterge, polis, hemşire, din görevlisi ve diğer meslek gruplarındaki kamu personelini kapsayacak. Ayrıca gelen son dakika bilgisine göre Çalışma Bakanı Vedat Bilgin ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebat'ı 3600 ek gösterge çalışmasını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sundu. Bakan Bilgin, 3600 ek göstergenin kapsamı belirlendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek göstergenin kapsamının belirlendiğini söyledi. Bakan Bilgin'in başkanlığında hükümet temsilcileri ve memur sen yetkililerinin katılımıyla ilk toplantısını 16 Şubat'ta yapan 3600 Ek Gösterge Komisyonu, ikinci toplantısını 16 Mart'ta gerçekleştirmişti. İkinci toplantının ardından tüm memurları kapsayan ek gösterge düzenlemesi isteyen memur sen, 2200 3600 ve 3600 4800 ek göstergeler arasında yeni kademeler getirilmesini içeren talebini komisyona sunmuştu. Bakan bilginin 13 Mayıs'ta ek gösterge düzenlemesinin sonuçlanması için Mayıs sonunu işaret etmişti. Devlete maliyeti tahmini 100 milyar lira olacak. Habertürk'te yer alan bilgiye göre, 2 milyon 148 bin emeklinin ünün ek göstergesi bulunmuyor. Yüzde %2'5'i ise 2200-3000 arasındaki düşük göstergelilerden oluşuyor. Maliye yetkililerinin toplantılarda verdiği bilgiye göre, memurlara ek gösterge verilmesinin maliyetinin 80-100 milyar liraya ulaşacağını hesapladı. Maliyenin hesabının, tüm memurların birinci dereceden emekli olacakları, emekliliği gelmiş olanların hemen emekliye ayrılacağı ve bundan dolayı yüklü ikramiye ödenmesi gerekeceği, emekli olanların yerine yeni personel istihdam edilmesinin ilave yük getireceği varsayımına dayandığı yorumları yapılıyor. Ek gösterge nedir? Ek gösterge, kamu görevlilerinin çalışırken maaşlarını, Emekli olduklarında ikramiye ve aylıklarını belirleyen en önemli kalemlerden biri. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek gösterge yükseldikçe emekli aylığı ve emekli ikramiyesi rakamı da yükseliyor. Kimleri kapsıyor? 3600 ek gösterge, polis, hemşire ve diğer meslek gruplarını kapsıyor. Emeklilere yarayacak mı? Düzenleme ile birlikte emeklilerin maaşında da artış olacak. Emekli ikramiyesi ve emekli maaşlarında %25 yüzde 25'e varan oranlı artış olması bekleniyor. Ne zaman devreye girecek? Düzenlemenin yürürlük tarihi 1 Ocak 2023 olarak planlanıyor. Genel Müdür Mevcut ek gösterge, 6400 düzenleme sonrası ek gösterge, 6800 mevcut emekli maaşı, 14217 mevcut emekli ikramiyesi, 3037136 düzenleme sonrası emekli maaşı, 14295 düzenleme sonrası emekli ikramiyesi 303561 genel müdür yardımcısı mevcut ek gösterge 3600 düzenleme sonrası ek gösterge 4800 mevcut emekli maaşı 9800 mevcut emekli ikramiyesi 247408 düzenleme sonrası emekli maaşı 10407 düzenleme sonrası emekli ikramiyesi 269.304. Üniversite Genel Sekreteri. Mevcut ek gösterge 3600 düzenleme sonrası ek gösterge 4300. Mevcut emekli maaşı 9310, mevcut emekli ikramiyesi 247.408 düzenleme sonrası emekli maaşı 9.447 düzenleme sonrası emekli ikramiyesi 252.352. Üniversite Genel Sekreter Yardımcısı Mevcut ek gösterge, 3000 düzenleme sonrası ek gösterge, 4300 mevcut emekli maaşı, 5627 mevcut emekli ikramiyesi, 202 düzenleme sonrası emekli maaşı, 6999 düzenleme sonrası emekli ikramiyesi, 252.352. Fakülte Sekreteri Mevcut ek gösterge, 3000 düzenleme sonrası ek gösterge, 3600 mevcut emekli maaşı, 5627 mevcut emekli ikramiyesi, 2909 düzenleme sonrası emekli maaşı, 6.861 düzenleme sonrası emekli ikramiyesi, 247.408. Daire Başkanı Mevcut ek gösterge, 3.600 düzenleme sonrası ek gösterge, 4.300 mevcut emekli maaşı, 9.310 mevcut emekli ikramiyesi, 247.408 düzenleme sonrası emekli maaşı, 9.447 düzenleme sonrası emekli ikramiyesi, 252.352. Şube Müdürü Mevcut ek göstergi, 2.200 düzenleme sonrası ek göstergi, 3.600 mevcut emekli maaşı, 5.471 mevcut emekli ikramiyesi, 197.258 düzenleme sonrası emekli maaşı, 6.861 düzenleme sonrası emekli ikramiyesi, 247.408. Kariyer Uzmanları Mevcut ek gösterge, 3.600 düzenleme sonrası ek gösterge, 4.200 mevcut emekli maaşı, 9.310 mevcut emekli ikramiyesi, 247.408 düzenleme sonrası emekli maaşı, 9.428 düzenleme sonrası emekli ikramiyesi, 251.646 avukat. Mevcut ek göstergi, 3.000 düzenleme sonrası ek göstergi, 3.600 mevcut emekli maaşı, 5.627 mevcut emekli ikramiyesi, 202.909 düzenleme sonrası emekli maaşı, 6.861 düzenleme sonrası emekli ikramiyesi, 247.408. İl Müdürü Ankara İstanbul İzmir. Mevcut ek gösterge, 3600 düzenleme sonrası ek gösterge, 4000 mevcut emekli maaşı, 6.861 mevcut emekli ikramiyesi, 247408 düzenleme sonrası emekli maaşı, 6940 düzenleme sonrası emekli ikramiyesi, 250233. İl Müdürü Mevcut ek gösterge, 3000 düzenleme sonrası ek gösterge, 4000 mevcut emekli maaşı, 5627 mevcut emekli ikramiyesi, 2909 düzenleme sonrası emekli maaşı, 6940 düzenleme sonrası emekli ikramiyesi, 250.233 polis. Mevcut ek gösterge, 2200 düzenleme sonrası ek gösterge, 3600 mevcut emekli maaşı, 5571 mevcut emekli ikramiyesi, 200.258 düzenleme sonrası emekli maaşı,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 Hemşire Mevcut ek gösterge 2200 düzenleme sonrası ek gösterge 3600 mevcut emekli maaşı 5471 mevcut emekli ikramiyesi 197258 düzenleme sonrası emekli maaşı 6861 düzenleme sonrası emekli ikramiyesi 247408 Din Görevlisi Mevcut ek gösterge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 Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık 00.53'e kadar değerli izleyenler. Netflix'te bir ilk yaşamlı 83 ülkeye bir Netflix'e 4. sezonuyla rekor kırdı. Big Cartoon dizisini geride bıraktı. Dün 4. sezonuyla Netflix'e yayınlanan Strange Things hafta sonu boyunca çıkış rekoru kırarak Billion ton geçti. Netflix dizinin yeni sıralamının şu ana kadar 286.7 milyon saat izlendiğini açıkladı. Stranger Things Netflix'te 4. sezonuyla rekor kırdı. Bu dizisini geride bıraktı. 4. sezonuyla Netflix'te yayınlanan Stranger Things hafta sonu boyunca çıkış rekoru kırarak Bridgerton dizisini de geçti. Netflix, dizinin yeni sezonunun şu ana kadar 286-7 milyon saat izlendiğini açıkladı. Stranger Things'in 4. sezonu volume 1 olarak 27 Mayıs Cuma günü Netflix e seyirci karşısına çıktı. 83 ülkede birden birinci sırada. Netflix, dizinin Cuma gününden bu yana 289-7 milyon saat izlendiğini açıkladı. Stranger Things. Mart ayında 193 milyon saat izlenerek rekor kıran Bridgerton geçmiş oldu. Netflix aynı zamanda Stranger Things'in 83 ülkede birden birinci sıraya yerleşen ilk dizi olduğunu açıkladı. Nisan ayında ciddi bir abone kaybı yaşayan Netflix için Stranger Things'in başarısı olumlu değerlendirildi. Bir grup çocuk ve yetişkinin alt üst denilen paralel evrenle maceralarının aktarıldığı Stranger Things, Netflix'in en büyük yapımı. Dördüncü sezonun ikinci kısmı 1 Temmuz'da yayınlanacak. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Friends dizisi Netflix'ten kaldırıldın mı? Bebekteki cinsel ilişkiyi görünce patladı. Haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık 0:053'e kadar, değerli izleyenler. Survivor'da sürpriz vurak edildi, iddialı isim elendi, takımlar değişiyor. Magazin magazin, Güncel Surbibor'da kim elendi, kim gitti? SMS oylaması sonuçları açıklandı. İşte 1 Haziran Surbibor 2022 Alkstar'da elenen yarışmacı. Surbibor'da kim elendi, kim gitti? SMS oylaması sonuçları açıklandı. İşte 1 Haziran Surbibor 2022 Alkstar'da elenen yarışmacı. Surbibor Alkstar'da bu hafta elenen yarışmacı belli oldu. Surbibor'un 1 Haziran-Çarşamba akşamı yayınlanan bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Surbibor'da elemeye kalan isimler anı, Ayşe, Sema ve Batuhan oldu. Surbibor'da sevme ise oylaması sonuçlarına göre, en az oyu alan yarışmacı Dominik Macerası'na veda etti. Acun Ilıcalı ise elenen yarışmacının ardından dengelerin bozulduğunu ve yeni takımlar olacağını duyurdu. Peki Surbibor'dan kim gitti? İşte Surbibor All elenen yarışmacı. TV8'in ilgiyle izlenen yarışması Survivor Alstar'ın 1 Haziran Çarşamba günü yayınlanan son bölümünde Anıl, Ayşe, Sema ve Batuhan için eleme heyecanı yaşandı. Geçen hafta Sude'nin vedasının ardından Survivor'da bu hafta da iddialı bir isim elendi. Yarışmada halk sonuçları Ada Konseyi'nde Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Haftanın eleme adayları kimler oldu? Survivor'da bu hafta ilk eleme adayı Anıl olmuştu. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımı Ada Konseyi'nde oylama yaptı. Adı en fazla yazılan yarışmacı olan Ayşe, haftanın ikinci eleme adayı oldu. Surgibor'da üçüncü eleme adayı ise Sema Aydemir oldu. Surgibor'da son eleme adayı ise Batuhan oldu. Elenen yarışmacı Belli oldu. Surgibor'da elemeye kalan Anı, Ayşe, Sema ve Batuhan arasında SMS oylaması yapıldı. Oylama sonuçlarına göre Anı, Ayşe, Sema ve Batuhan arasından en az oyu alan yarışmacıyı Acun Alıcalı açıkladı. Sürvibor'dan bu hafta elenen yarışmacı Sema Aydemir oldu. Sert ve savaşçı görünmeye çalıştım. Sürvibor'dan elenen Sema Veda konuşmasında burada hep savaşçı ve sert olmaya öyle görünmeye çalıştım. Çünkü duygusallığı kaldıran bir yer değil. Burada tek başıma kalsam bile aylarca yaşayabilecek bir insanım. Takım arkadaşlarımı sizleri özleyeceğim dedi. Takımlar değişecek. Acun Ilıcalı ise bizim takım planlamamız vardı. Sema'nın vedası onu değiştirmiş oldu. Bu haftadan itibaren takımlarda ikişer kadın olacak. Takımları belirlemek için ise Perşembe akşamı bir konseyi yapacağız dedi. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Johnny de... Ana haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık 0-0-53'e kadar değerli yani. Dışişleri Bakanlığı'ndan, Bakanlığından Almanya'ya sert tepki kabul edilemez. Dışişleri Bakanlığı'ndan Almanya'ya sert tepki geldi. Bakanlık Sözcüsü Tancı Bilgiç, Almanya'nın Yunanistan'ın provokasyon tuzağına düşerek ülkemizi karalama kampanyasına katılması kabul edilemez ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyeliği tarafından yapılan ülkemiz aleyhindeki mesnetsiz açıklamaları kuvvetle kınıyor ve reddediyoruz. Almanya'nın Yunanistan'ın provokasyon tuzağına düşerek ülkemizi karalama kampanyasına katılması kabul edilemez dedi. Almanya'ya Yunanistan tepkisi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tancı Bilgiç, Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyeliği tarafından yapılan açıklama hakkında gelen soruyu cevapladı. Almanya'nın Yunanistan'ın provokasyon tuzağına düşerek ülkemizi karalama kampanyasına katılmasının kabul edilemez olduğunu ifade eden Bilgiç, şunları söyledi. Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyeliği tarafından yapılan ülkemiz aleyhindeki mesnetsiz açıklamaları kuvvetle kınıyor ve reddediyoruz. Almanya'nın Yunanistan'ın provokasyon tuzağına düşerek ülkemizi karalama kampanyasına katılması kabul edilemez. Yunanistan'ın NATO müttefikliğini hiçe sayarak ülkemizin hava sahasını ihlal etmesini, Ülkemiz hava sahası ile uluslararası hava sahasında uçaklarımızı taciz etmesine karşı egemenliğimizi savunmaya devam edeceğiz. Yunanistan, dünyada karasularından daha geniş hava sahası iddiasında bulunan tek ülkedir. Bu hukuk dışı iddiaya dayanarak 6-10 mil içerisindeki uluslararası hava sahasında yapılan uçuşları Yunanistan hava sahasının ihlali olarak nitelendirmek en hafif tabiriyle aymazlıktır. Komşusunun egemenliğini, Bölgesel güvenlik ve istikrarı tehdit eden bir aktör varsa o da Yunanistan'dır. Nitekim Yunanistan, 1923 Lozan ve 1947 Paris Barış Antlaşmaları hilafına ülkemize yakın adaları silahlandırmaktadır. Ayrıca, Ege'deki karasularını ülkemizin yaşamsal çıkarları ve seyri sefer serbestisi hilafına tek taraflı olarak altı deniz milinin ötesine genişletebileceği yönündeki hukuka ve hakkaniyete aykırı tutumunu sürdürmektedir. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç, Türkiye'nin kimsenin toprağında gözünün olmadığını vurgulayarak, ancak, uluslararası antlaşmaların silahsızlandırılmaya dair son derece açık hükümlerinin Yunanistan tarafından alenen ihlal edilerek halkımızın güvenliğinin tehdit edilmesine göz yumamız da beklenmemelidir. Almanya'dan müttefiklik ruhuna uygun olmayan taraf açıklamalar yapmak yerine, Yunanistan'ı uluslararası antlaşmalara uygun davranmaya davet etmesini bekliyoruz dedi. D.A. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız habertenimiz devam ediyor değerli izleyenler yaklaşık 005 kadar dedik ol TV son dakika haberi ve İstanbul Finsmen ile ilgili değişiklikler çeren yasa teklifitBM' sunuldu son dakika beni göre AK Parti İstanbul Finans Merkezi ile ilgili değişikler çeren yasa teklifini TBMM başkanına sundu ifenmbe'deki tüm altyap ve üst yapıların işletilmesi, yönetilmesi bağımsız bölüm ve alanların kiralanması ile ilgili kurumlara tahsis edilmiş alanlar hariç umumi hizmetleri ayrılmış yerlere ait dair her türlü yönetim faaliyeti 20 yılı süreyle yönetici şirket tarafından gerçekleştirilecek son dakika İstanbul Finans Merkezi ile ilgili değişiklikler içeren yasa teklifi TBMM'ye sunuldu son dakika haberine göre AK Parti İstanbul Finans Merkezi ile İFB'ye ilgili değişiklikler içeren yasa teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığına sundu ilkindeki tüm altyapı ve üst yapının işletilmesi yönetilmesi bağımsız bölüm ve alanların kiralanması ile ilgili kurumlara tahsis edilmiş alanlar hariç umumi hizmetlere ayrılmış yerlere dair her türlü faaliyeti 20 yıl süreyle yönetici şirket tarafından gerçekleştirilecek. Son dakika haberi. AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan İstanbul Finans Merkezi Kanunu teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Teklifle, Türkiye Cumhuriyeti'nin finansal rekabet gücünü uluslararası alanda artırmak, finansal piyasalarla ürün ve hizmetlerin gelişmesine ve derinleşmesine katkıda bulunmak, uluslararası finans ve sermaye piyasalarına entegrasyonu güçlendirmek ve bu sayede İstanbul Finans Merkezi'nin İFM'e önde gelen küresel finans merkezlerinden biri olmasını sağlamak amaçlanıyor. İFM'in alanı yönetilmesine ve işletilmesine dair hükümler, İFM'de gerçekleştirilen faaliyetler ve bu faaliyetlere dair teşvik, indirim, istisna ve muafiyetler de düzenleniyor. Finansal faaliyetlere ilişkin tanımda ilgili kanunları atıf yapılarak, bankacılık, Sermaye piyasaları, sigortacılık, finansal kiralama, faktörü ve benzeri piyasalar altında yer alan menkul kıymetler, türev araçlar, ödeme sistemleri, elektronik para ve benzeri faaliyet, hizmet ve işlemlerin içinde finansal faaliyet olarak gerçekleştirilebileceği belirtiliyor. Yönetici şirket Kanun kapsamında verilen görev ve etkileri kullanmak üzere Türkiye Varlık Fonu tarafından kurulan ve özel hukuk hükümlerine tabi olarak faaliyet gösteren anonim şirket şeklinde tanımlanıyor. İlkinde tüm altyapı ve üst yapının işletilmesi, yönetilmesi, bağımsız bölümlerin ve alanların kiralanması ile kamuya ait olan ve imar planında belirlenen fonksiyonlar doğrultusunda ilgili kurumlara tahsis edilmiş alanlar hariç umumi hizmetlere ayrılmış yol, meydan, yeşil alan, park ve benzeri yerlere dair her türlü yönetim faaliyeti 20 yıl süreyle yönetici şirket tarafından gerçekleştirilecek. Ofis alanında faaliyet göstermek üzere katılımcılara Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi tarafından katılımcı belgesi verilecek. Katılımcı belgesi verilmesine, katılımcı belgesi muafiyet koşullarına, katılımcı belgesinin askıya alınması ve iptaline ilişkin hususlar dahil katılımcı belgesine dair usul ve esaslar uygulama yönetmeliğinde düzenlenecek. Mali yükümlülüklere yönelik istisna ve indirimler. Teklife göre, katılımcıların faaliyetlerine ilişkin izin, rutsat, lisans ve benzeri onay başvuruları ile bunların çalışanlarına ve bu çalışanların bakmakla yükümlü olduğu kişilere ilişkin izin ve onay gibi başvurularının yapılabilmesi ve bu başvuru süreçlerinin hızlandırılması amacıyla, kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili bilimlerinin görev alacağı tek durak büro oluşturulacak. Tek durak büroda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı temsilcileriyle bu bakanlıklarca gerekli görülmesi halinde bunların bağlı, ilgili, ilişkili kuruluşları veya bu bakanlıkların denetiminde olan kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve ilgili ilçe belediyesi temsilcileri yer alacak. İlkinde gerçekleştirilecek iş ve işlemlerin tek elden takibini yapmak ve tek durak büroda yer alan kamu kurum ve kuruluşları arasındaki koordinasyonu sağlamak amacıyla tek durak büro, ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi tarafından sevk ve idare edilecek. İhtiyaç duyulması halinde farklı bakanlık, kamu kurum ve kuruluşları da tek durak büroya dahil edilebilecek. Tek durak büronun işleyişine dair usul ve esaslar uygulama yönetmeliğinde düzenlenecek. Katılımcı belgesi alarak finansal faaliyet gösteren kuruluşların yurt dışında yerleşik kişilere sundukları finansal hizmetler, hizmetten nihayet olarak yurt dışında faydalanılması koşuluyla finansal hizmet ihracatı olarak değerlendirilecek. Finansal kuruluşların kendi nam ve hesabına gerçekleştirdikleri türev işlemleri, portföylerine varlık alma veya portföylerinden varlık satma işlemleriyle yurt içinde yerleşik kişilerin tasarruflarını yurt dışına çıkaran faaliyetleri, Hizmetleri ve işlemleri finansal hizmet ihracatı olarak değerlendirilmeyecek. Katılımcı belgesi almış finansal kuruluşlar tarafından ifnde gerçekleştirilen finansal hizmet ihracatı niteliğindeki faaliyetler kapsamında elde edilen kazançların %75'i kurumlar vergisi matralının tespitinde kurumlar vergisi beyanlamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla kurum kazancından indirilecek. İşlemler bu işlemler nedeniyle lehe alınan paralar banka ve siborta muameleleri vergisinden, faaliyetlere ilişkin işlemler her türlü harçtan, bu işlemlere ilişkin düzenlenen kağıtlar damga vergisinden istisna tutulacak. Katılımcı belgesi almış finansal kuruluşların içinde istihdam ettikleri personele ödenen aylık ücretin gerçek safi değerinin, yurt dışında en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip kişilerde %60'ı, Yurt dışında en az 10 yıllık mesleki tecrübeye sahip kişilerde ise %80'i gelir vergisinden istisna olacak. Bu kapsamda belirtilen istisna, İFİM'de çalışmaya başlamadan önceki son 3 yılda Türkiye'de çalışmamış olan personelin ücret gelirlerine uygulanacak. İFİM'de yer alan taşınmazların kiralanmasına dair işlemler her türlü harçtan ve bu işlemlere ilişkin düzenlenen kıraatlar damga vergisinden istisna olacak. En az 3 ülkede aktif olarak faaliyet gösteren katılımcıların bölgesel hazine ve finansal yönetim merkezleri hakkında da bu madde hükümleri uygulanacak. Hesap ve defterleri Türkçe tutma zorunluluğu olmayacak. Katılımcıların tutmak zorunda oldukları defterler ile düzenleyecekleri belgelerin yabancı para birimiyle tutulabilmesi ve düzenlenebilmesine ilişkin vergi usul kanunu ile Türk ticaret kanunu hükümlerine bağlı olmaksızın düzenleme yapmaya hazine ve Maliye Bakanlığı yetkili olacak. Katılımcıların kendi aralarında ve ifinde yürüttükleri faaliyetler kapsamında düzenlenen her nevi muamele, bu muhabere, hesap ve defterlerini Türkçe tutmaya mecbur olmayacak. Katılımcılar kendi aralarında ifinde yürüttükleri faaliyetler kapsamında, faaliyetlerinin tabi olduğu mevzuata aykırı olmaması kaydıyla, özel hukuka tabi olarak yaptıkları her nevi işlem ve sözleşmelerde serbestçe hukuk seçimi yapabilecek. En az 3 ülkede aktif olarak faaliyet gösteren katılımcıların bölgesel hazine ve finansal yönetim merkezleri hakkında da bu hükümler uygulanacak. Yabancı personel istihdamı İlkinde faaliyet gösterecek katılımcılar ile en az 3 ülkede aktif olarak faaliyet gösteren katılımcıların bölgesel hazine ve finansal yönetim merkezleri çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Uluslararası işgücü Kanunu uyarınca düzenlenen çalışma izniyle yabancı uyruklu personel çalıştırabilecek. Bu kapsamda yapılacak çalışma izni başvuruları istisnai olarak değerlendirilecek. İlkinde bulunan taşınmazlar, yalnızca projesinde ve yönetim planında belirlenen amaçlar doğrultusunda kullanılabilecek. İlkinde her tür ve ölçekteki mekansal plan, parselasyon planı, arsa ve arazi düzenlemesi, jeolojik ve jeoteknik etüt, mikro bölgeleme, harita ve kentsel tasarım projeleri yapmaya, yaptırmaya ve onaylamaya çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkili olacak. Kat Ülkiyeti Kanunu kapsamında Kat Malikleri Kurulu, Ada Temsilciler Kurulu ve Toplu Yapı Temsilciler Kurulu'na ait yetkiler ifinde bulunan taşınmazlar açısından 20 yıl süreyle yönetici şirket tarafından kullanılacak. İFM yönetim planı ve işletme projesi, yönetici şirket tarafından hazırlanarak resen tescil ettirilecek. Katılımcı belgesinin herhangi bir sebeple iptal edilmesi durumunda, Katılımcıların İKM'de faaliyette bulunmak üzere yaptıkları kira sözleşmesi de kendiliğinden sona erecek. Kira sözleşmesi tapuya şerh edilmişse yönetici şirketin talebiyle şerh terkin edilecek. Kanunun uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ve diğer hususlar Cumhurbaşkanı tarafından çıkarılan uygulama yönetmeliğinde düzenlenecek. Durumlar vergisi ve harçlara ilişkin muafiyet. İKM'nin faaliyete geçtiği ilk dönemde, taşınmaları teşvik etmek ve ifni küresel ölçekte rekabetçi kılmak amacıyla katılımcı belgesi almış finansal faaliyet gösteren kuruluşlar tarafından ifinde gerçekleştirilen finansal hizmet ihracatı niteliğindeki faaliyetlerden 2022-2031 yılları arasında elde edilen kazançlar için kurumlar vergisi indirim oranı %100 olarak uygulanacak. Katılımcı belgesi almış finansal kuruluşların ifinde bulunan merkez ve şubelerinden alınması gereken finansal faaliyet harçları, kanunun yürürlük tarihinden itibaren 5 yıl süreyle alınmayacak. Kanunda belirtilen mülkiyeti sermaye piyasası kurumuna ait taşınmaz ile mülkiyeti bankacılık düzenleme ve denetleme kurumuna ait taşınmaz bedelsiz olarak tapuda resen yönetici şirket adına tescil edilecek. Yönetici şirket adına tescil edilen taşınmazlar üzerindeki müftet satın da bedelsiz ve hak sahiplerinin onayı aranmaksızın terkini gerçekleştirebilecek ve beyanlar hanesinde aidiyeti yönetici şirket adına olacak şekilde kaydedilecek. <gülüyor> Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık 0053'e kadar değerli yayınlar. Union şirket seferlere yeniden başlıyor değerli izleyenler salgın nedeniyle seferleri ara vermişti Hintli hava yolu şirketi Indigo Türkiye seferlerine yeniden başlıyor. Hindistan merkezi ünlü hava yolu şirketi Indigo konu salgın nedeniyle Türkiye seferlerini ara vermişti. Şirket seferlere yeniden başladığını duyurdu. Haber. Haber. Güncel. Salgın nedeniyle seferleri ara vermişti. Indi hava yolu şirketi Indigo Türkiye seferlerine yeniden başlıyor. Salgın nedeniyle seferlere ara vermişti. Indi hava yolu şirketi Indigo Türkiye seferlerine yeniden başlıyor. Hindistan merkezli ünlü hava yolu şirketi Indigo, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye seferlerine ara vermişti. Şirket, seferlere yeniden başladığını duyurdu. Covid-19 nedeniyle iki yıl aradan sonra yeni derhiden İstanbul Havalimanı'na A3-121 tipi uçakla gerçekleştirilen ilk seferde gelen 216 yolcuya uçağın kapısında çikolata ikramı yapılırken uçuş ekibine ise çiçek takdim edildi. İstanbul Havalimanı'ndan yapılan 6E0012 sefer ile yeni dergiye yapılan uçuş öncesi ise yolcuların bilet ve bagaj işlemlerini yaptırdığı Cüdetkin adasında yolcular çiçeklerle karşılandı. 7 Uçuş yapılacak. Hava Yolları haftanın 7 günü yeni derdiyle İstanbul arasında karşılıklı uçuş gerçekleştirecek. Seferlerin ileriki aylarda artırılmasının planlandığı bildirildi. A. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Geçmiş olsun deyip kayboldu. İşte sos... <gülüyor> ana haber devam ediyor. Yaklaşık sıfır sıfır. Burayla yumruk yumruğa kavga etti. Ne uğradığını şaşırdı. Haber. Haber. İlginç haberler. Bahçesine giren kanguruyla karşı karşıya gelince büyük şok yaşadı. Kavga ettikleri anlar sosyal medyada olay oldu. Bahçesine giren kanguruyla karşı karşıya gelince büyük şok yaşadı. Kavga ettikleri anlar sosyal medyada olay oldu. Avustralya'nın yeni Güney Galya eyaletinde bir kangurunun kaldırısına uğrayan adam, peşini bırakmayan hayvanla kavga etti. Avustralya'nın Yeni Güney Galler Eyaleti'ne bağlı Ballina bölgesinde köpeklerinin havlaması üzerine bahçeye çıkan Cuit Des adlı bir adam, devşeti yaşadı. Ortaya çıkan görüntüler viral oldu. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda Des, bahçede karşılaştığı kangurudan kaçarken tökezleyerek yere düştü. Bu sırada kangurunun saldırısına uğrayan Des, peşini bırakmayan kanguruyla ayağa kalktıktan sonra kavga etmeye başladı eline aldığı ağaç dalıyla kendisini korumaya çalışan des mücadeleyi kazanırken olaydan yaralı kurtulmayı başardı o anlar sosyal medyada hızla yayılarak viral oldu ildia Ana sayfaya dönmek için tıklayınız beraber bu.com haberültennin Siyemizde yer alan reklamlara tıklayarak bizlere destek verebilirsiniz. Daha mutlu, daha huzurlu, daha çok güvenli bir Türkiye uyanmak üzere, iyi akşamlar göre